Kanalıma hoş hoş halim bu an için muvahhat mı bazla otel, otel. like bir tanesi de Başka bir videoyu mı? Ben bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. Nedenet? Şüyenek. Birim. Jurek birim. Hangi gün geleceksiniz? Teroje giden. 15 Mart'ta orada olacağım. La pazde Kaç günlük bir rezervasyona ihtiyacınız var? Bevişten bağı, jürgit neki taroje. Bevişten bağı, jürgit neki Üç gecelik olsun lütfen. Seşe yübetke. Üç, o atası. Dört, o atası var. 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 Eğer bulan hafta ek bir hafta. Eğer bulan du hafta dalın iki hafta. Eğer bulan mange ek dalın bir ay. Eğer bulan dümak dalın iki ay. Eğer bulan sal ek bir yıl. Yani bir sene. Ba perdonandım da kaç kişi kalacak? Le jure ketan kaz da Yalnız kalacağım. Taniadamen mo. Sigara içilebilen ve içilmeyen odalarımız var. De le jure manhe ek betwa sigare le jure jure Hangisini tercih edersiniz? Kame halda vjin. Kame tande. Sigara içilmeyen bir odayı tercih ederim. Jure ki girenekeşşen halde böjerim. O ata demeyi odanız rezervi edildi. Jureketen, yani jurekeyi gir. Gird. Bu vukatekeva davay. Lütfen giriş tarihinde saat 4'ten önce burada olunuz. Kaya e, le tarihiyatın berleka cümert suar lehru kaneb. Balıbara ezanestakeş var. Sinnesse diyaloge çiitir. Günaydın, Pinebay otel. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Rojbaş Pinebay Hotel, eee Pinebay Hotel Mobasti Navi Otel'e, Eksem Navi Otel'e Hoi Andalınkatik, eee Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Amrotson da tuanım, eee How kariyo, kamiar Merhaba. Cuma günü için bir oda rezerve etmek istiyorum. Slava. Bu Roji Hey ni, deme roje var <gülüyor> bıgram, bo jurek var Ne taz bir oda istersiniz? Etçevasa jurektend de çift kişilik bir oda olsun lütfen. Jureki dünefaribet ke, çift ota dünefar. Lütfen, hatta kalın. Kontrol ediyorum. Tkalasar her bu menüa seri Cuma günü için çift kişilik bir odamız var. bu roje hey Juryci dünefarim an hayır çift kişilik oda fiyatı ne kadar? Nerki jury dükasitesi ne? KDV dahil 70 dolar. KDV o sisteme Türkçe ya legal KDV hafta dolar. Bu fiyata yemekler de dahil mi? Bambaşka. Hoşunu kazanış dahil ama burası öyle evet. kahvaltı ve akşam yemeği dahil. Böyle. Kahvaltı var ta beğeni ve akşam yemeği. O ee, huvardını evara dahil, dahla Harika. Zor başa. Çift kişilik bir oda alacağım öyleyse. Jüriçi düğün aferi var Tamam. Bizden rezervasyon yaptırdığınız için teşekkürler. Başa. Spaz bu ile imam jüri tanıyor. Estağfurullah. Bapsin'e diyalog için ve merhaba. Bir oda tutmak istiyorum. Slav. Da mejoje Tam isminizi alabilir miyim lütfen? Da to hanım Adım Bobtiler. Naum Bobtilera. Peki Baytiler. Varsha Benim adım İbrahim. Neymin İbrahim. Size odanın ne zaman lazım olduğunu söyleyebilir misiniz? Datuanum blanca kay Şubat'tan 12 Şubat'a kadar New York'ta olmayı planlıyorum. Lahes di Şubat da oku, 2 Şubat dam nawal ilanimdan hawkal New York. Biz burada son zamanlarda bazı değişiklikler yaptık. Emelira la kota katakan hendek اشتراك gori, hendek جوازي ماك. Fiyatlar da buna dahil. Nirkhakan iç dahla. Ya waat nirkhakan Bu durum sizin için uygun mu baytlar? Am shiwaza bu eva asayib aristler. Şu anda konuştuğumuz gecelik fiyat ne kadar? Esterka aw qisma leker. Nirkh gecelik fiyat 100 dolar. Nirkh shiwana 100 dolar. Bu ücret kabul edilebilir. Am nirkh qabul dakri pasal dakri. Pekala baytlar. Başa baraj rezervasyonunuz onaylandı. Şu an girdiğim katen Şimdi ihtiyacım olan şey, şimdi ihtiyacım olan şey telefon numaranız. Ama estaperyistler, şunlara mobile tane, kesinlikle bado niayi ol. Teşekkürler baytlar. Spas baraj sizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu binini eva bakireyi tarvanim. Ota babi sabır sahuru. İstakış babcini okatekla ev işleri katan girtme. otel. Hoş geldiniz. Oteli Ramada. Bakir bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sonda tanım hukarıyı okum. Sonda tanım yardımciyi okudum. Ben Mikaalin. Ve rezervasyonum var. Ben Michael'in. Hoş geldin. Bay alen. Kimliğinizi görebilir miyim lütfen? Bayız alen. Dostum nüfus akıtabilir mi ki Elbette. Bu dünyaya burada. Lütfen. Teşekkürler. Spas. Ya zor spas. Kredi kartınız var mı efendim? Kredi kartta ne varızım? Evet var. Böyle Amerikan Amerikan Express kabul ediyor musunuz? Ama bablın kredi kartı Auschwitz'ın Amerikan Express kabuldekan, üç günün Bu bar yazım Sadece vize veya Mastercard. Sen niye vize ya, bu Mastercard? Sorun değil, buyun vize. Que senha visa. Teşekkürler. Spas. Oda número 406. Jūra cama, toalha toalha. King boy yatak ve sigara içilmez. Oja, eh, senhoras king boya yatak yatak hay ve sigara içilmez. Vata o, o jurek garelina keşret. Sizin için uygun mu? Bu eva, pasantkriyava, vata pasantideken, eve duygun. Sizin için uygun mu? Bu eva günceyava, eve duygun. Balığı günceyava. Bunu duyduğuma sevindim. De hoş bulkanım biz. Anahtarınız burada. Kliyel yakan da gitmek için dördüncü kata kadar sağdaki asansörü kullanın. Bu ibis'in jurafe tane la tuaremi e, tak kat e, bu ibis'in jurafe tane ta kat asansörü sağa bakar benim asansörler çıktıktan sonra sola dönün le duai au ila sansur derdin bu sürenala sap ve odanın sol tarafta olacaktır Ocakatal lighta parabet bir bel boy çantalarınızı kısa süre içinde giyterilecektir. Kuray ki zantal gri dedim bununla bel boy. Bama o ki kim zantakanta modeni bir şey ihtiyacınız olursa oda telefonunuzda sıfır tuşlayın. Adıştıkça biz bu telefonu jürten sıfır Dağ tuşlayın, dağ Harika, teşekkürler. Zor başa. Zor spas. Memnun oldum efendim. Hoşçakal bunda barıyız. Ramada otelde harika bir konaklama geçirin. La oteli Ramada şahsi manavu basar bu ben. Ya hoşları manavu basar bu ben. ser? Çıkışı, ben ayrılıyorum. çıkış var da Ben ayrılıyorumun e, Dört etim. Odamın anahtarı burada. İkili nereye? Teşekkürler. Faturanızı yazdırıyorum. İşte burada. Spas. Fatura katan bu dönüşüm. O da liraya. Fatura emniyle hıymayın. O şunlarımızın tıkvaletine kvaletine Teşekkürler, otağ spa. Konaklamanızdan memnun kalıp kalmadığınızı sorabilir miyim efendim? Leman otağda tuvani biz anım kava memnun dünya kudna, otağ hoş abniya kudna. Burada zamanımın çok güzeldi. Lirde katakmzuri hoş bu. Antalyanın kendisi de harika. Antalya şehir bakhui harika ya yani zor hoşa. Şehirde şehirde Eğlenmenize sevindim. Hoşabın kalaşar. Dur hoş. Şimdi havaalanına gitmem gerekiyor. Estağfurullah. Bu Frokkehane. İki saat içinde kalkacak bir uçuşum var. Fırın yakınlığı bir şey var. Terehikmanlığı bir şey var. Kalbuma'yı dukacımlar. Daruvat. Haldas da yahut. Ücretsiz havaalanının var. Hizmet güzari. Hizmet güzari. Fırka khaneyi bir be berabermanay. Bir aklaşık 25 dakika daha valanla gide. Ve nizkei 25 dakika, 25 çocuk bu fırka khaneda tet. Harika, zor başa. Bekleme salonunda bekliyorum. Le jury tavır var krdın tavır ederim. Tamam, başa. Ramada oteli konakladın nizki tekrar teşekkürler. Duvarız pas bu oy Kıvalla Manu